Biz ileri düzey endoskopiye tanı konulamayan hastalıkların tanısı için ve bir de erken evre kanser tanısı koymak için kullanırız. Şimdi bazı hastalıklar vardır. Örneğin çölyak hastalığı gibi. 12 parmak bağırsağında çölyak hastalığı yamalı olarak bulunur. Yani biz normal endoskoplarda 12 parmak bağırsağına girdiğimiz zaman Hastalıklı bölgeyi göremeyebiliriz ve oradan rastgele biyopsiler alırız. Ama eğer ki elimizde ileri düzey endoskopik sistemler varsa ki bunlar çok nadirdir. Türkiye'de birkaç tane var. Ama biz yıllardan beri sadece ileri düzey endoskopları kullanırız. Onlarla girdiğimiz zaman hastalığın nerede olduğunu büyüterek ortaya koyarız. Bir de özel kroma endoskopi yapabilen Işıkları vardır bu cihazın ve bize hastalığın nerede olduğunu gösterir. Gidip oradan nokta atışı biyopsiler aldığımız zaman tanıyı kolayca ortaya koyabiliriz. Bir başka sebeple ileri düzey usku kullanmak için. Erken evre kanser tanısı koymaktır. Kanser birdenbire ortaya çıkmaz. Onun bazı aşamaları vardır. Örneğin önce midede hücre bozulması ortaya çıkar. Biz buna metaprezi deriz. Midenin kendi hücreleri yok olur. O bölüme atrofi deriz ve mide kendi hücrelerini yenileyemez. O zaman vücut bağırsaktan hücre çeker. İşte o durumda bağırsak hücrelerinin midede bulunmasına biz metapilazi deriz. Ama bağırsak hücreleri, midede yerleşimli olan bu bağırsak hücreleri aside karşı dayanıklı değildir. Ve bir müddet sonra devamlı aside maruziyet sonrasında bu hücreler bozulacaktır. İşte bozulmaya başladığı zaman inkomplet metaplazi ortaya çıkar. Bir sonraki aşamada displezidir. Yani normal metaplezi kansere dönebilir. Belki %1-2-3-5 ama displazi varsa %30 kansere döner. Bazen de metaplezi ile displezi yan yanadır ve normal endoskopik yöntemler bunu ortaya koyamaz. Hatta erken evre kanser de yan yanadır ama normal endoskoplarla bunu göremezsiniz. Ama ileri düzey sistemlerle siz metapleziyi rahatlıkla görüp yanında displezi olup olmadığını ya da erken evre daha yayılmamış mide kanseri olup olmadığını görebilirsiniz. Tabii siz bunu tespit ettiğiniz zaman hemen endoskopik yöntemlerle bunu yükseltip mideden kazırsınız. Veya aynı şeyi erken evre yemek borusu kanseri içinde yaparsınız. Veya aynı şeyi kalın bağırsaktaki bazı tümörel oluşumlar içinde yaparsınız. Ve böylelikle kişinin Başına sonradan gelebilecek kanserleri önlemiş olursunuz. Tabii ileri düzey endoskopların özelliği şudur. Bir bunlar 200 kata kadar büyütebilir. İkincisi kromo endoskopi yapar. Yani özel ışıklar verir. Ee, bu ışıkların her bir firmaya göre ismi farklılık gösterebilir. Ama sonuçta bunlar görülmeyen bazı yapıları ortaya koyar. Ve biz de bunları değerlendirerekten bir karara varırız, tara koyarız. Tabii sadece bu cihazlara sahip olmak da önemli değildir. Bu cihazları aldıktan sonra kullanmak ve belli bir deneyim sahibi olmak gerekir. Biz de yaklaşık olarak 2012 yılından beri ileri düzey endoskopik sistemleri kullanmaktayız. Ama açıkçası son 4 yılda bu konuda çok daha ileriye gittiğimizin farkına vardık. Sonuç olarak bu sistemleri alan kişilerin özellikle biz yurt dışında eğitim görmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü o zaman öğrenim periyodu çok çok kısalmış olacak. Biz de Japonlarla ortak çalışıyoruz bu ileri düzey endoskopik yöntemler konusunda. Biz de daha önceden zaten Japonya'da eğitim aldık ve sonrasında bu işlemlere başladık.